Merhabalar. 19 Kasım tarihinde Mars-Neptün karesini yaşayacağız. Bu Mars-Neptün karesinin diğerlerinden farkı nedir? Biliyorsunuz Mars geçtiğimiz ay itibariyle İkizler burcunda retro harekete başladı ve dolayısıyla Neptünün Mars'ın retro olduğu bu kare görünümün oldukça karmik ve daha Farklı bir enerjisi olacak diğer mars Neptün karesine nazaran bu videoda bu iki gezegenin dinamiklerini ve aralarındaki bu açıyı ve retro hareketin bu açıya olan tesirini aktarmaya çalışacağım sizlere. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz alma verme dengesini sağlamak adına kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Yine aşağıdaki linkten telegram grubumuza katılabilir. Beni instagram hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Youtube'a yeni gelen teşekkürler butonundan veya katıl butonundan da kanala destek olmak isteyen arkadaşlar desteklerini sunabilirler. Şimdiden destekleyen ve bu dengeyi bu yasayı gözeten herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. 19 Kasım'da saat 18.45 sularında Mars 22 derece İkizler burcunda ve Neptün 22 derece balık burcunda. Bir kare görünüm meydana getirecekler. Ee, özellikle mars neptün karesi haricinde bu sürecin oldukça e, şanslı bir süreç olduğunu diğer videolarda aktarmaya çalıştım sizlere. Bilhassa e, boğa tutulmasından sonra biraz rahatlayacağımız, nefes alacağımız ilahi dokunuşların, ilahi sevginin, hoşgörünün aktif olacağı bir e, süreç içerisindeyiz. ve Yeni aya doğrudan ilerliyoruz arkadaşlar. Burada tabii 20 Ağustos'ta başlayan Mars ikizler transiti, Ekim ayı itibariyle retro harekete başlaması ve bu hareketin özellikle 12 Ocak'a kadar devam edecek olması bu alandaki gündemleri daha çok karşımıza çıkarıyor. Özellikle değişken burçların çok daha zorlandığı bir süreçten geçiyoruz. E, bilhassa e, bu Neptün ve Mars arasındaki kare görünüm 20 ila 25 derece arasında ikizler, yay, başak ve e, balık burcunda gezegenleri veya önemli noktaları bulunan e, kişileri çok daha e, derin bir şekilde etkiledi. Çünkü Mars'ın konumu ikizler burcundaki retro hareketi gerçekten e, biraz kontrolsüz şekilde ilerliyor. İşin içine Neptün de karıştığı zaman her ne kadar balık burcunda olsa bile... Olayları net bir şekilde görmemizin önüne bir set çekiyor arkadaşlar. Hal böyleyken halsizlik, yorgunluk, belirsizlik, bulanıklık, önünü görememek, yolunu seçememek, ne istediğinden emin olamamak ve ikilemde kalmak gibi temalar bu görünümle beraber daha ayuka çıktı açıkçası. Özellikle bizler bu kare görünümü 11 Ekim tarihinden bu tarafa yoğun bir şekilde hissediyoruz. E, Tabi o zamanlar Mars düz seyrindeydi yani 2022'nin son ayları aslında Mars Neptün karesinin etkisi altında desek herhalde e, çok da uzak bir tabir olmayacak. E, burada e, Mars bizim enerjimizi aksiyon alabilme kapasitemizi cesaretimizi e, biraz daha e, dürtüsel yaklaştığımız alanları sembolize ediyor savaştığımız alanları sembolize ediyor. Özellikle ikizler Burcu'nda Mars e, tabii ki bir takım e, kazaları, aceleci hareketleri, yanlış iletişim tarzlarını, hızlı alınan e, kararları sembolize etti. Sözlü savaşları daha çok sembolize etti. Anlaşmalar, görüşmeler, imzalar her zamankinden daha önemli hale gelmeye başladı. Ee, Mars'ın ikizler burcundaki hareketi aynı zamanda aynı anda birden fazla işi yapmaya çalışmak veya aynı anda birden fazla konu üzerinde düşünmek gibi e, kafamızı karıştıran e, bizi ikilemde bırakan süreçleri de aktif hale getirdi arkadaşlar. E, Tabi e, doğru karar verebilmek adına bazen acele etmemiz gerektiğini düşünmüş olabiliriz bu süreçte. Bazen ise yanılsamalarda özellikle 11 Ekim sonrası kendisini göstermiş olabilir. Burada Mars'ın Neptünle karesini yorumlayacak olursak biraz belirsizliğin, ruhsal anlamda dağınıklığın, zihni toparlayamamanın, çok daha yoğun bir şekilde hissedildiğini söyleyebilirim. Yani bir konuya odaklanamamak, fokuslanamamak, net bir hedef veya ideal belirleyememek gibi temalar bu kareyle beraber kendisini daha yoğun bir şekilde gösterdi. Özellikle değişken bir burçta bu görünümün meydana gelmesi bu etkiyi daha da artırdı arkadaşlar. Yine e, ufak tefek sakatlıklar, yanlış anlaşılmalar, solunum yolları ile alakalı hastalıklar da bu süreçte yoğun bir şekilde hissedilir hale gelmeye başladı. 30 Ekim'de Mars'ın retro harekete geçmesiyle beraber bugüne kadar hasır altı edilen, saklanan, gizlenen konuların daha çok ay yuka çıkmaya başladığı eğer bir sağlık sorunu varsa bunun artık gözle görülür hale gelmeye başladı. Bir takım sırlar veya entrikalar varsa bunların da karşımıza çıktığı bir süreç aktif oldu arkadaşlar. Yani Mars Retrosu ile beraber aslında görünmeyen kısım görünür hale gelmeye başladı. Ve bu durumda tabii ki kontrolsüz bir şekilde ilerlediği için bastırılan, saklanan, gizlenen veya hasıraltı edilen, önemsenmeyen her ne varsa tekrar tekrar gözden geçirmek. Üzere geçirilmek üzere aslında önümüze sunuldu. Bu süreçte tabii ki Mars'ın retro harekette olması eylemsel enerjimizin biraz daha zayıf olacağını, fiziksel koordinasyonumuzun veya enerjimizin her zamankinden daha belirsiz şekilde ilerleyeceğini yani biraz uyuşukluk, tembellik veya motivasyon sağlayamamak, yaşam enerjimizin düştüğünü hissetmek. Fiziksel anlamda yetersiz hissetmek, sağlık anlamında bazı sorunlarla mücadele etmek, etrafımızdaki insanların gerçeklikleriyle yüzleşince bunun altından kalkamamak ve bu sırları bir şekilde hazmetmeye çalışmak gibi temaları ön plana çıkarıyor. Özellikle ikizler Burcu yakın çevremizi sembolize ettiği için en yakınlarımızla alakalı bu sınavları yaşamış olabiliriz. Kardeşler, kuzenler, yakın arkadaşlar ve Sık diyalog halinde olmuş olduğumuz kişiler. Bununla beraber geçmişimiz, bugüne kadar yaptıklarımız, çocukluğumuz, çocukluk travmalarımız yine bu süreçte ayyuka çıkmış olabilir arkadaşlar. Şimdi Neptün biraz daha sisli, biraz daha belirsiz bir konu. Enerji yayar. Burada aslında Neptün daha çok hayal dünyasının, biraz daha pisi alemin gezegenidir. Dolayısıyla Neptün bu işin içine karıştığı zaman olaylar biraz daha belirsiz ve fluo hale gelmeye başlıyor. Hayattan ne bekliyoruz veya bu yaptığımız girişimin sonucunda bizi ne bekliyor? Bunlarla alakalı aslında çok da rasyonel bir takım öngörülerde bulunamıyoruz. Sadece bir şekilde... Bir yola sevk ediliyoruz ancak bu yolun sonundaki ışığı veya karanlığı gözlemleyebilmemiz oldukça güç gözüküyor. Sadece ilk adımı atmakla sorumlu tutuluyoruz veya bir durum değerlendirmesi yapmakla. Hal böyleyken tabii ki o bizi motive edecek olan nihai varış noktasını görememek hayat enerjimizi de biraz aşağı çekiyor. Burada özellikle ikizler burcunda ilerleyen Mars... Aslında pratik çözüm yolları bulmak, olaya zekice yaklaşmak, alternatif çözüm yollarının peşinden gitmek gibi e, pozitif etkiler de çalıştırıyor. Ancak e, gölge yanına baktığımız zaman aynı anda birden fazla şeye odaklanmaya çalışmak, e, kendimizi birkaç parçaya bölmek, konsantrasyon sorunları yaşamak, enerjinin dağınık ve düzensiz olması gibi e, tarafları da çalıştırmakta. Dolayısıyla e, bir konuya tam anlamıyla kendimize adamak veya bir mevzu üzerinde e, odaklanmak her zamankinden daha zor hale gelmiş vaziyette. Neptün de bu işleri ekstra e, zor hale getiriyor açıkçası. Konuşmak, iletişimde olmak, paylaşmak, hedefe odaklanmak daha çok çaba gerektiriyor arkadaşlar bu süreçte. Kendimizi sürekli yoldan çıktıktan sonra o istikamete yeniden koymamız gerekiyor. Yorgunluk, yine kronik yorgunluğun çok daha artacağı ki zaten geçtiğimiz ay tutulmasıyla beraber ben dahil birçok arkadaşın sağlık sorunları yaşadığını biliyorum. Özellikle akciğerlerle alakalı konular solunum yolları ile alakalı konularda ciddi bir tetiklenme yaşandı. Mevsim geçişinde de tabi ki bunlara ekleyecek olursak özellikle kronik yorgunluğun çok daha ön plana çıkacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Özellikle burada ruhsal anlamda bazı hedeflerimiz hayallerimiz olsa da bunları fizik dünyasına reform edebilmek adına çok fazla çaba göstermemiz gerekecek. Bazen kendimizi e, yorgun, uyuşuk, hareketsiz e, veya e, olaylara karşı, durumlara karşı isteksiz hissedebiliriz. Bizi yeterince motive etmeyen e, bazı amaçlar, hedefler e, hareketsiz kalma, e, kalmamızı daha çok tetikleyebilir gibi gözüküyor. E, i̇nişler, çıkışlar, gelgitler, ikilemde kalmak, ne istediğini bilememek, bir türlü karar verememek gibi etkiler de yine bu süreçte. Kendisini yoğun bir şekilde gösteriyor. Aslında dediğim gibi biz 12 Ekim tarihinden itibaren aslında bunları zaman zaman yaşıyoruz. Bilhassa değişken gruplar bunu çok daha zor bir şekilde deneyimliyor. Özellikle burada tabii ki istikametten şaştığımızda, yoldan çıktığımızda o e, nihai amacımızı sürekli olarak kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Eğer mümkünse... Birden fazla şeye aynı anda yetişmeye çalışmaktansa bir konuya tam anlamıyla kanalize olmak, yine bunu sağlayabilmek oldukça önemli olacaktır bu süreçte. Ee, rüyalar, anlam arayışı, attığımız adımların altında manevi bir temellendirme beklemek, yine bu süreçte oldukça ön planda. Ee, rüyalar tabii her zamankinden daha aktif hale gelebilir arkadaşlar. İkizler Burcu da yine iletişim ve kanalla alakalıdır. E, retro pozisyonda olduğu zaman geçmişteki kızgınlıklarımız, bize yapılan haksızlıklar, e, kendimizi e, ifade edemediğimiz kişiler, zamanlar, durumlarla alakalı e, rüyalar ve sezgiler yoluyla da bir takım mesajlar gelebilir. Çünkü artık geçmiş kızgınlıklar, öfkeler, zamanında atılmayan adımlar, zamanında gösterilmeyen reaksiyonlar bu dönemde çok daha fazla bizleri rahatsız etmeye başlayacak. Ee, özellikle bu süreçte biraz daha e, anda kalmayı başarabilmek, yavaşlamak, kendimizi merkeze almak, e, geleceğimizle alakalı hedefler belirlerken hayal dünyamızın da buna eşlik etmesine izin vermek e, önemli olabilir. Bunlar çok daha pozitif bir şekilde çalışabilir ama dediğim gibi realitede biraz dağınıklık biraz karışıklık ve düzensizlik de aktif olacaktır açıkçası. Bu süreçte tabii ki özellikle 12 Ekim civarında bu etki yoğun bir şekilde hissettik. Şimdi 19 Kasım'da biraz daha geriye dönüp bu süreçleri değerlendirme imkanımız olacak. Ekim ayının başlangıcında yaşamış olduklarımızı gözden geçirebiliriz. O dönemde kimlere kızdık? hangi alanda fırsatları kaçırdık, tepkimizi gösteremedik, adım atamadık, harekete geçemedik. Bunlarla ilgili de aslında bir yüzleşme sürecinden geçeceğimizi söylemek mümkün. Ee, Tabi burada e, Mars'ın e, retro hareketi biliyorsunuz her sene gerçekleşmiyor. Ancak her sene mars neptün karesini yaşıyoruz. E, dolayısıyla e, bu mars neptün karesi, Diğer karelerden farklı bir etkileşim ki zaten derece bazında çok daha farklı her birimizin alacağı etkilerin daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. En son Mars Kasım 2005'te. Ee, Boğa Burcu'nda retro hareketteydi ve Neptün de bu esnada Kova Burcu'ndaydı. Ee, burada Mars-Neptün karesini yine Mars'ın retro olduğu pozisyonda en son bu dönemde yaşadık. Ama tabii ki Boğa ve Kova Burcu'nda e, farklı alanlarda yaşadık. Orada bazı değer yargıları ve tutunduğumuz alanlardan uzaklaşmamız adına bir takım yüzleşmeler yaşarken, şimdi e, kendimizi gerçekleştirmeye çalışırken, Aynı anda birden fazla kişilik, aynı anda birden fazla istek ve e, gündem içerisinde olmanın ceremesini çekmeye başlayacağız arkadaşlar. Tabii ki burada e, bazı kırıcı cümleler, diyaloglar da olabilir. Hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Duyduklarımız karşısında şaşkınlığımızı koruyamayabiliriz. E, şaşkın bir hale gelebiliriz. Yani nasıl bir cümle olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Kusura bakmayın e, bu kısmı kesemeyeceğim. Dolayısıyla e, Mars-Lebdün karesi her zaman yalanlar, entrikalar, ihanetler, kanmalar, kandırılmalar gibi açıları da ortaya çıkarıyor. Ancak burada Mars pozisyonda olduğu için geçmişte uğradığımız bir ihanetle yüzleşebiliriz. Geçmişte yaşadığımız bir konu tekrar karşımıza çıkabilir. Veya uzun zamandır kendimizi kandırdığımız bir konu, bir alan varsa bununla alakalı da esasında bazı yüzleşmeler yaşayabiliriz. Yani... E, Tepki göstermemiz gereken yerlerde Mars artık tepki göstermemizin önemli olacağını, özellikle konuşmak, ifade etmek boğaz çakramızla alakalı konularda. Belki de bize yapılan haksızlıklara karşı bizim de düşündüklerimizi, hissettiklerimizi paylaşmamızın artık kaçınılmaz olduğunu gösteren bir etkilemişimi çalıştırıyor. Bazen kara açılar eylemsiz olan kişiyi eylemsel bir hale Gelmeye mecbur kılabilir arkadaşlar. Bu bakımdan aslında dönüşüm ve değişim için, aksiyon için ben kara açıları oldukça faydalı buluyorum. Her ne kadar bizi e, biraz zorluyor olsalarda. Evet arkadaşlar bu görüneme dair aktarmak istediklerim bunlar. Bundan sonra Aralık yorumlarına geçmek istiyorum. E, bu arada Kasım ayı yorumları... E, eğer izlenmediyse oldukça e, kapsamlı yorumlar yapmıştım. Oynatma listelerinden hem Kasım ayı yorumlarında hem de 2023 yorumlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kanalda yeniyseniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi desteklerinizi sunabilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.